Yo what's up JT squad? Welcome back to another reaction video. Today we are reacting to being racist to a Syrian in Turkey. Mm -hmm. yes, let's see the reaction of Turkish people to someone being racist to Syrian. But before we get into the video, because I want guys to smash the subscribe button, yep. like the video, yep. comment something nice, like yep. share the video, yep. follow us on Instagram, Instagram. join, and join the, the membership platform. Yeah. Let's get into that. Video. Shout out to the sweet one, he's he's he's our on plug. Nah <gülüyor> our our <gülüyor> i, social media plug. Show some support. Evet. Show some support here. So show some support. Aynı bayram yaşıyorsun. Ya bırak bunlarınla bayrama da kabul etmiyorum ya. Bu ne su yerisi gelmiş Sen kendini ne sanıyorsun ya? İnsanım ben. Gel gel işimiz Ben tamam ama sen gibi yapmıyoruz. Tam gel ben seni düşüreceğim. Sen ya bunu şey ne yapıyorsun sen? kendine gel. Kendine gel. Kendini gel. sen sen sen? Bu. something bu. Buradan mı gideceğiz? Ne ya? nere nere? şimdi şuradan gidiyorsun bak ya Şuradan tamam mı? bir <gülüyor> var Bence sen önce ne ben tarif edeyim. Buradan sağa dön, Ana Tamam mı? Aa. olsa birence bu if i was the guild that kind of position i would I would, I would it's to violence saniye ne diyorsun Ne mesaj Ne diyor <gülüyor> gelmiş elin Suriye'sinden gelmiş burada yardım istiyor senin işin gücün ne olur derdimi söyleyeceğim Bir saniye ben ne gelmişler o durumlarını biliyorsunuz evet buraya gelmişler olarak, müslüman olarak onlara destek veya gücü oldu. Evet. Eşaa senin yaptığın çok saçma. Sen kimsin müslüman Ben müslümanım müslümanım diyorsun ama yaptığın hoş bir şey değil. Hoş bir şey gerçekten hoş bir şey değil. Ya şunun bir haline bak. Yani, normal bir şey değil mi? Hani Ya e gelmişler. Bizi rahatsız ediyorlar. Yani, en sen öyle öyle rahatsız olmuyor musun? Bak, şöyle sana. Suriyeli o tamam mı? Onların ülke normal bizim ülkemiz gibi. Öyle hesap tamam. tamam mı? Biz onları yerine koy. Biz onları yerine koy. Ben vallahi ben o sanki. Tamam Biz biz yap biz onları açmasaydın. Onlar açmaz ya bunlar bize yer, Sen bana yar açar mıydın? Anlıyor musun beni? Anlıyor musun ya sen? Bak git oğlum işine git lan. Bir dakika ne yapıyorsun sen? Yok görmüyorum. Sen bana göreceğini kalk git o çocuğun durumuna gül. Tamam mı? Ben zaten seni hallederim. Senin yaptığın çok saçma ya. Ne saçma ya? Git sen iş iş yok gelmiş şöyle rahatsız ediyorsun. Bak iyi de bak şöyle görün sana. halinde olsaydık onlar da belki bize yer açacaktı. olarak onlara yer Benim benim gücüm yok. Gene sorayलीसin. Sen de git şuradan Suriye'ye mi Ben anlamıyorum like some in Like like things says as like you understand like if kind of position you would you would even feel it. Yeah. Ben ya Sen kafayı mı yedin çocuğum? Niye? İşine git ya. Gel, ya. Yok yok sen gideceksin, ben seni götüreceğim. Ben Hayır, ben yani Bu laflardan. sonra güvenemiyorum ben. geçti. Bu yok ben. Atlas Hemen yolun karşısına geçiyorsun. Sen nereden geldin? Su, o, su, o, su, o, sen? E ne gitme <tık> İyi de sen niye memleketlerini düşünüyorsun? Şu anda gelmişsin, ikimizden rahatsız ediyorsun burada, lafımızı kesiyorsun. Adres soruyorlar tarif yanlış bir şey değil mi? Ama gelmiş burada şey yapıyorsun, ikimiz rahatsız ediyor. Ne sonuçta o da insan bir adres soruyor, <gülüyor> belki biz biz ediyorsun, biz gidiyorsun, Sen buradan direkt kardeşim rahatsız etme Bak böyle gelmişsin yalnızca biz rahatsız ediyorsun. Yaptın yanlış hareket. Yok yok yanlış değil. Sonuçta o da bir insan öyle demiyor. Bunlardan insan bir insan olmaz ya? Öyle demiyor. Modern insan modern insan. Bu da mı bir, yani. bir can? Sen ne bakıyorsun can? Nasıl can? Bunun canına da başlarım, insanlarına da başlarım. Bunlar insan mı ya? Sonuçta sen nasıl Türk vatandaşı? Sen ona kendi milletinden vatandaşınlaşıyor. Suriye adam. E Gelmişiz yani burada misafirimizdi. Misafirimizdi, misafir de misafirliğini bilecek öyle ya. Öyle değil. Ne bileyim? Sen Tabii, gel ben seni götüreceğim. Sen gel, gel ben seni götüreceğim. Yok, ben ben sen bak, ben ona yol tarif ben ederim, ben tarif ben ederim. ederim. Buradan düz devam ederseniz ileride sağ tarafı döndüğümüz zaman baktığımız yere yukarıdan yukarıdan. burada. Watch this. Subscribe to. Tam böyle dümdüzüm gitmem gerekiyor. gitmem gerekiyor. O köprünin de o tarafında. Do you Sen geldin buraya? sen? Ben Atlasa mı gitmek istiyorum? Evet. Sen ben anlatayım. Buradan ne yapılıyor Buradan dimi direk sağa dön, ana avrat düz git, Suriyesine gelmiş burada iş Sana ne? Ne sana ne? hareketlerini? Sana mı Bana da sordu. Ben de buradayım. Sana mı de bana Ne Olsun ya yok. Şu an beni rahatsız yetmiyor Sen insan mısın? İnsanım O ne peki? Bu mu insan? O ne peki? Bu insan mı? An ne peki ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya benim yüzümü mü Sen ne yaptın? Tam gel ben seni götüreceğim. Gel ben seni götüreceğim. Evet. Sen ona, ne demek dokunamam ya? Senle onun farkı ne? Ben Türk'üm. O değil. Bizim başımızda Türkiye'nin. ne? Farkımız, Farkımız, Farkımız, Farkımız Aynı bayrağın altında yaşıyorsun. Ya evet. bırak bunları ben bayramına da kabul ediyorum ya. Bu ne? Eren'i su yeresi gelmiş buraya. ne? anlamıyorsun ya. İnsanın ben. Bence değilsin. Bence insan, tamam gel ben seni götüreyim. Gel. Dokunamazsın sen ona. Sen niye karışıyorsun ya? Sen ona dokunamazsın. Şuanda bir Suriyeli için bir Türkiye azalıyorsun. Farkında, mı? Farkında, Farkında mısın? Farkında mısın? Farkında mısın? Şuanda beni. Ada insan. Üstümüze üstüme yürmez misin? Ben istifim babam. Ben yürmesin diyecek biris varsa o arkadaş. Siz değilsiniz. Onu sormak lazım. Tamam gel. Eğer onun ülkesine gitsen bu durumda kalsan, tam birine yol sormak zorunda kalsan, ne olur peki? Peki bir şey söyleyeceğim. Biz gitsek bize yardım ederler miydi? Ne olursa olsun hepsi bir mi? Beş parmağının bir mi senin? Bunların valla. Ben bunların sevmem. Anladın mı? Onlar değil. Benim neyim var ya? Gel ben seni götüreyim tamam mı? Arayışsızlar. Arayışsızlar. And like okay. See who you are fighting Benim neyim var ya? Gel ben seni götüreyim. Tamam sen gel. Kıkırma. Sen gel ben seni götüreyim. Korkma. Ya ben şey gireyim plato arma bandı sola. plato zaten kardeşim. Kapalı mı, kardeşim? mı ya? niye? Niye? Atlas koruması var. Atlas koruması. Atlas süreyi atlas gitmek ileriye alçık. Nereye? Atlas. Atla, Atla, Atlas'a Atla. mı gideceksin sen? kapalı. Sen ben dün Türkiye'nin milleti böyle boş boş şey Suriyeli adam geldi bu Onların zor dönemde hep birlikte lazım. Hep birlikte. Ben Türküm. Aynen. O Türk Suriyeli bu Türk.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 ya var ya ya ben ne yaptım ya? bu. Ya da bu adamın böyle. ne işimiz var ya? Ya buraya İnsan değil mi? Ya da şimdi bilmiyorum ama. Niye diyorsun kardeşim o zaman ben de senin şüphe duyuyorum Niye ben ne yaptım ki ya? Nasıl ne benim Benim ne? Şu an senin bu adamı burada rencide etme. şekilde adam kozu adam Adam ozmayın 14 and then <coughs> tam <coughs> İsteyazan yok ya, ne sen? Neyi soruyorsun? Sen ne söyle. sakin ol. soruyor. ne Buradan çıkıyorsun dönüyorsun, soldan direkt gidiyorsun. Ben tarif edeyim mi sana bak? Buradan sağa dön, ana düz git, Suriye'yesin sen. git, direkt Sen burada ne iş var sen yani şükremeze niye böyle yapıyorsun ya? Müslüman mı da yani. Müslüman da, da Bu ne ya? Şu haline bak ya. böyle olmuyor ama yanlış yapıyorsun Bir şey yapacak. Ta bizi abi? Yani bilmiyorum yani sonuçta bazı yerlerde insanların. Tamam gel ben seni götürürüm. Gel sen. Dur. Ve depo'ya sen ya. Allah Allah. Allah. Ya bunu ne yapıyorsun sen? Al gel. Kendine gel. Bunlar Suriyeli ya. Bunlarla işim gücüm olmaz benim ya. E LIKE? Gel gel <SUSU> ben işimiz gibi müzalı Ben sen gibi yatmıyorsun. Tam gel ben seni uzak dur. Ya bana niye vuruyorsunuz ya? Uzak dur. sakin ol biz son seyaheti. İnanılmaz çok iyi. İnanılmaz güzel bir atmosfer. Burada sakin ol. Gördünüz? La videoya yana tokat dedim yok artık ya. Ya var ya çok kötüsün değil mi? Ben hislerimi açıklamak istemiyorum şu anda çok yanım acıyor. Farkındalık açısından arkadaşın videosunda insanların tepkisini merak ettim. yapsak ne tepki güzel <gülüyor> tepki verdiniz. çok Slap'ı ben. çok ülkede yaşadım ama ben hiçbir zaman ibretçilik çok lüksen olmadım. E biz dediğiniz de yani. Karşı tepkinizi merak ettik sadece. Beş parmağın beşi bir değil. O zaman oraya indi. Vazifem beş parmağımızın da beşi birmiş harbiden. Can burada izin çektik. Rica ederim. Şöyle bir teşekkür edeyim. İsmi neydi? Zehra. ben de arada benim oldum bir insanlardanız. Çok sert tepki verdiniz. Ya niye böyle yaptınız? Yoksa da sert sert biliyorum. Takdir edebilirim. Sağlıklı sosyal denek farkındalığı bir Neyse ettiniz. Neyse hep çok güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sinlendiniz baya, sandım bir an, bir an sandım beni devireceksiniz ha. Tam tepkileriniz çok sağlıcak. Neresin dedin? Tam bizim neresin dediğimi cevaplayacağım. Allah Türk ben alıcam. Ben alacağım. Hadi bey saldıralım, yapayla kameraya. Sağlım, kendinize bakın. Abi sakin olun ya, bir an devireceksiniz ha. Polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler polisler yani bu zavakayın arkadaş when, when, when would you want to back this touching anyhow, man. Bir <gülüyor> sertiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Like. people <gülüyor> like <gülüyor> like locals and stuff. yok çok kötü kardeşim. yere Eğer bunların kessek biz olsa. Marketing'se yapmış olsalar. Aynen. Yani empati bir şey yapmışlar. Doğru. Tabi ki işi, Ah yeah, that, that was I mean that was amazing. That's that that one of the best social um, experiments yeah. I mean, shout out to Ridwan, Chuck, You're doing a very good job. So, yeah, yeah. I, mean, I wonder how hmm. he gets like this kind of ideas and stuff and, uh, yeah. so, Yeah, so anyways guys, please I want you to smash the subscribe button. If you need and want another social experiment, experiment um, reaction, with link. Yep. On the channel only, we we'll check it out. Yep. Yeah. So um, follow us on Instagram, drop a comment, share the video, join our pla membership platform, platform. and we'll see next time, guys. Peace.